Evet arkadaşlar, aldatan erkek nasıl anlaşılır, nasıl davranır? Gömleğinin yakasında ve giyselerinde düz rekeleri, vücudunda birliktelik esnasında oluştuğunu düşündüğünüz bazı belirtiler izler. Saçında ya da üzerinde başka bir kadının kokusu varsa, sabah başka iç çamaşırıyla gidip akşam başka iç çamaşırı ile dönüyorsa, özellikle de bütün bunlar bir keden fazla oluyorsa aman dikkat edin arkadaşlar. Dış görünüşüne takmış durumda mı? Daha iyi giyiniyor. Aniden traj sonrası aşırı miktarda kolonya kullanıyor. Aniden spor salonu aşkı yükseliyor ve dumble yani ağırlık kaldırmaya başlıyorsa birden kullandığı parfüm değiştiriyor veya değiştiriyor. Kıyafet tarzı başkalaşıyorsa. Hiç olmadık zamanlarda eve gelip duş almaya başlaması ya da yatağa girmeden önce duş alıyorsa. Bunu suçluluk duygusu yapıyor. Olabileceği gibi durum zannetmeyin. Başka bir kadın kokusu üzerinden gitsin diye yapıyor da olabilir. Ayrıca diğer ve başkasına ait herhangi bir izin kalmaması için de arabasını daha sık temizliyor olabilir. Birdenbire eşinizin çalıştığı zamanlar artıyorsa, hatta bazen iş gereği seyahat etmek durumunda kalıyor ve bazen birkaç gün, bazen daha uzun süre geceleri sizden ayrı geçirmek istiyor ya da geçiriyorsa, özellikle bu durum diğer durumlarla beraber meydana gel geliyorsa, Eşinizin geceleri bir başka kadına geçirdiğinin açık delilleri oluyor bunlar arkadaşlar. Ayrıca eşinizin sizin bilginiz dışında günlük masraflarına ciddi bir artış oluyorsa dikkat edin. İş yerindeki bir bayana karşı birdenbire ilgisi artmışsa, bu bekar bir kadın arkadaş olabileceği gibi sizin kendi arkadaşlarınızdan biri de olabilir. Daha önce hiç olmadığı şekilde sürekli ondan bahsediyor ve ona hep yardımcı olmak istiyorsa, hatta bu bayana çok yardımcı oluyorsa, bu durumda siz kendinizi adeta ezilmiş hissediyorsanız eyvah diyebiliriz. Dikkat arkadaşlar. Sizinle ama sizinle değil. Her ne kadar beden olarak yanınızda olsa da eşiniz kendi dünyasında yaşar ve aslında gerçekten sizinle beraber değildir. Size artık gözü görmüyorsa, belki başınızın üzerine şapka niyetine bir poşet geçirseniz dahi eşiniz bunu fark etmeyecekse, gerçek anlamda sizin yanınızda olmak için çok çaba harcasa da sizi gerçekten fark edemiyorsa... Ama dikkat edin arkadaşlar. Eşiniz sizi kıskanç ya da deli, paranoyak, aşırı kuskucu, şizofren olmakta suçluyorsa. Karşı saldırıya geçmek eşlerine ihanet edenlerin en sık kullandığı silahtır. Sizi kendinden şüphelenmeye sevk edecek, düşündürecek belli bazı taktikleri vardır. Gerçekten kıskanç biri değilseniz o zaman içinizdeki sese kulak verin, güvenin. Eşiniz size cep mesajlarını veya mail hesaplarını gösteriyor. Aldatma konusunda uzmanlaşmış bir erkek, mutlaka diğer bayan ya da bayanlarla konuşmak için sizin hiç görmediğiniz ayrı bir cep telefonu kullanabilir. Bu durum emir hesapları için de geçerlidir. Sosyal medya mesajlarına gelince de aptal değilse, sizin durumu fark etmeniz için uğraşmıyorsa, eşiniz sosyal medya hesaplarında sizi aldattığını ele verecek herhangi bir ipucu ya da kanıt bulundurmaz ya da paylaşmaz. Birdenbire ortaya çıkan aşırı incelik varsa... Televizyonda ne isteseniz onu seyretmenize izin veriyorsa, size hediyeler alıyorsa ve beğendiğiniz restoranda yemeğe götürmek isterse, daha önce problem çıkardığı halde, sizi kendine göre planlar yapmaya teşvik edip, arkadaşlarınızla buluşmalarınızı, konuşmanızı, gezmenizi, eğlenmenizi desteklemeye başladıysa, bu durum iki nedenden olabilir. Eşlerini aldatan adamlardan bazıları diğer beraberliklerinden dolayı hayatlarında daha mutlu olmaya başlar. Bazıları da aldattığı için, suçluluk duygusu duyar ve bu tür mimiklerle, bu tür davranışlarla bir nevi ne yaptığını telafi etmek ister. Belki de durum tam tersidir ve kocanız sürekli sizde kusur buluyor veya onu aldattığınızı düşünüyor olabilir. Bir ilişki özelliğini kaybettiği zaman eşlerin birbirine çabuk sinirlenmesi çok normal ve çok kolaydır. Aldatan taraf bazen aldattığı ile kalmaz ve şöyle düşünür. Ben onu fark ettimeden aldatabiliyorsam o da belki aynı şekilde beni aldatıyordur diye düşünebilir. İçinizden gelen ses eşinizin size aldattığını ayda haykırıyor. Belki sesinizin söylediğini ispatlayacak bir delil bulamıyorsunuz ama bu sesinizin söylediği şeyin her zaman doğru olmadığı anlamına gelmez. Bütün bu nedenlerden sadece bir ya da ikisi tek başına bir şey ifade etmeyebilir size. Fakat bu maddelerden en az yarısını veya fazlasını gözlemliyorsanız aldatmanın ciddi boyutlarda olduğunu unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar